Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bana takın Ahmet. Bu videoda sizlere Binomo Mobile uygulamasından risksiz işlem nasıl alabilirsiniz? Risksiz işlem nedir arkadaşlar? Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Yani adı üstünde risk yapmadan arkadaşlar para kazanıyorsunuz. Yani sıfır riskle para kazanmış olacaksınız. Tamam mı? Şimdi ilk önce bu risksiz işlemi nasıl alabiliriz? Risksiz işlem arkadaşlar sadece statüs Şeyine girelim. Burada gördüğünüz gibi Binomo'nun e, statüsüleri var arkadaşlar. Standart, free vesaire, gold, VIP falan diyor. Sadece VIP hesaplar bizsiz işlemlerden yararlanabiliyor arkadaşlar. Bakın en altta yazıyor zaten. Riksiz free traders diye yazıyor arkadaşlar burada. Ve art işareti var. Benim statüsüm şu an VIP arkadaşlar. Gördüğünüz gibi VIP yani VIP hesap. VIP hesap olduğu için buradaki özelliklerine bakabilirsiniz. 4 saat içinde paranızı çekebiliyorsunuz. Ee, bonus aldığınız zaman %200'e kadar bonus alabiliyorsunuz. %90 oranda bir varlıklar açılıyor sizlere. Bir sürü özellik var arkadaşlar burada. Özel menajer atanıyor. En iyisi de bu arkadaşlar benim için. Çünkü para çekme olsun vesaire bir sıkıntınız kafanızı takılan bir şey olursa hemen Menajerinizle iletişime geçerek sıkıntı sorunu gidermiş olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu VIP özelliği çok iyi arkadaşlar. Şimdi VIP özelliğini bugün arkadaşlar, bugün gece saat 12'ye kadar eğer hesabınızda 300 lira varsa ya da 500 lira varsa 1000 lira yaparsanız VIP özelliğini açıyor. Biliyorsunuz normalde arkadaşlar VIP özelliğini sadece 15.000 lira yükleme yaparak VIP özelliğine sahip olabiliyorsunuz. Bugün 17 tarihine kadar arkadaşlar bu geçerli olacak. Bu özelliklerden herkes kullanmış olacak. Sadece hesabınızda 1000 TL olması gerekiyor. 1000 TL yükleme yapın arkadaşlar. isterseniz işlem açın, isterseniz açmayın, isterseniz hemen çekin. Ancak size VIP özelliğini vermiş olacak. VIP özelliğini aldığınız zaman arkadaşlar yükleme yaptığınız miktara göre... Size risksiz işlem veriyor. Şu an benim risksiz işlemi var arkadaşlar. Bakın 2 tanesini kullandım. Bir tanesi kaldı. Daha önce arkadaşlar 500-200 liralık risksiz işlemler veriyordu. Yükleme yaptığınız miktara göre değişiyor arkadaşlar. Yüklediğiniz miktar ne kadar yüksekse o kadar meblağ yani risksiz vermiş olduğu işlemler de o kadar yüksek oluyor. Şimdi risksiz işlem nasıl kullanılır? Şurada arkadaşlar bonus kısmında size mesaj gelir. Bunu aktif ediyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi 3 tane ırsız işlem vermişti bana. Bunu aktifleştirdikten sonra arkadaşlar e, şeye geçiş yapıyoruz tekrardan uygulamaya ve buraya eklenmiş olacak. Hangi paritede işlem açmak istiyorsunuz? Şu an risksiz işlemi sadece 2 tane e, paritede işlem 3 tane paritede işlem açabiliyoruz. Bakın euro'nun yüzde yazıyor bir de euro yüzde bir de kripto indeks paritesinde işlem açabiliyoruz. Şimdi bir tane işlem açalım arkadaşlar bakın. Aşağı yönlü işlem açıyorum örneğin. Şu an arkadaşlar eğer karlı kapanırsa benim işlemim yani 15 liraya kaçmış olduğum işlem karlı kapanırsa kârı ile birlikte hesabı yatacak. Zararla kapanırsa hiçbir şey zarar etmemiş olacağım arkadaşlar. 2000 liraya kadar 3000 liraya kadar risksiz işlem veriyor arkadaşlar. Söylediğim gibi yatırdığınız meblağ ne kadar yüksekse o kadar size risksiz işlem bir de VIP özelliklerinden kullanabilirsiniz. Bir günlüğüne arkadaşlar bakın bugün saat 12'ye kadar gece 12'ye kadar hesabınızda 1000 TL olursa eğer VIP özelliklerinden yararlanabileceksiniz. Açıklamalar kısmında link bırakıyorum. O link kullanarak arkadaşlar üyelik oluşturup söylediklerimi yaptığınız zaman illa ki işlem açmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece yükleme yapıyorsunuz ve bu özelliklerinden kullan yararlanabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi risksiz işlem konusu tamam arkadaşlar. Umarım anladık burasını. Şimdi birkaç tane işlem açalım canlı olarak. Gerçek hesaptayız. Şu an buradan geçiş yapabiliyoruz. Bakın risksiz işlem bitti arkadaşlar. Gelmedi. Hesabımda o bakiye düşmedi. O yüzden risksiz işlem çok güzel bir konu. O yüzden arkadaşlar bunu kullanın derim. Şimdi bugün göstereceğim strateji çok güzel bir strateji. Küçük zaman diliminde çalışıyor arkadaşlar. Bu ne yapıyoruz? İlk önce üyelik oluşturuyoruz. Oluşturduktan sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. Mobil uygulamasında da çalışıyor. Bu çok güzel çalışıyor. Küçük zaman dilimine geçiş yapıyoruz. Mum grafikten 15 saniyelik e, grafiğe geçiş yapıyoruz. Tamam mı? Geçiş yaptıktan sonra... Artık bir indikatör eklememiz gerekiyor. Bakın buradaki indikatörler kaç tane? Yaklaşık 10-12 tane indikatör var burada. Buradan arkadaşlar alligator indikatörünü yani timsah indikatörünü ekliyoruz. Tamam mı? benim şu an ekli. Ben bunu açıyorum şimdi. Ve palitemiz eklendi. Ben burada hemen 2 dakikalık aşağıya yönlü işlem açıyorum. Bu strateji taktik nasıl çalışıyor? Şimdi ona gelelim. Taktiği nasıl Diğerlendiriyoruz arkadaşlar. Bakın. İndikatörü attığınız zaman hiçbir e, periyodunu değiştirmenize gerek yok. Bunu otomatik atıyorsunuz arkadaşlar. Şey eklenmiş oluyor palitenize. Tamam iki tane, üç tane çizgiden oluşuyor. Yeşil, kırmızı bir de mavi. Mavi çizgi, yeşil bir de kırmızı çizgiyi aşağı yönlü kırdığı zaman arkadaşlar aşağı yönlü işlem açmamız gerekiyor. Yukarı yönlü kırdığı zaman yukarı yönlü işlem açmamız gerekiyor. Dakikasını nasıl ayarlıyoruz? 15 saniyeli geçiş yapıyoruz. 2 dakikalık işlemler açıyoruz. Aşağı yönlü 2 dakikalık. Yukarı yönlü işlem açtığımız zaman 2 dakikalık. Aşağı yönlü işlem açabilmemiz için arkadaşlar mavi çizgi aşağıda olması gerekiyor. Yani kırmızı bir de yeşil çizgiyi aşağı yönlü kırdığı zaman aşağı yönlü işlem açmamız gerekiyor. Olur da birinci açmış olduğumuz işlem gelmedi. O zaman ne yapıyoruz? Tekrar 2 dakikalık arkadaşlar. İlk açmış olduğumuz işlemin İki buçuk katını giriyoruz. Yani Martingale'i giriyoruz. Tamam mı? Olur da ikinci işlemde gelmediği zaman üçüncüsünü giriyoruz. Üçüncü de gelmediği zaman arkadaşlar o zaman girmiyoruz. Farklı para sinyal aramaya devam ediyoruz. Tamam mı? Bunu arkadaşlar not alarak isterseniz demo hesapta deneyin. Yani uzun periyotta sürekli kazançlı olacaksınız. Tabii ki başarısız işlemlerde olur. Yani birinci işlem gelmez, ikincisi gelir. İkincisi gelmez, üçüncüsü gelir. Ancak üçten fazla girmiyoruz. Üçten fazla girdiğiniz zaman sizlere söyleyeyim, uyarayım, kumar oynamış gibi olacaksınız. Tamam mı? Stratejimiz var. Nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Bunu sürekli disiplinli şekilde kullandığımız zaman arkadaşlar kazançta karda olursunuz. Eğer olur da dördüncü, beşinci, yani fiyat hareketlerini kovaladığınız zaman... Söyleyeyim hesabı hızlıca batırmış olacaksınız. Bakın ilk işlem gelmedi. Mesela şu an e, ikincisi de riskli duruyor. Olsun ikincisi de gelmediği zaman ben üçüncüyü girerim. Üçüncü de gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu sizlere örneklerle gösterebilirim. E, ben bu stratejiyi çok uzun zamandır kullanıyorum arkadaşlar. Güzel e, bir strateji yani not olarak istersen söyleyeceğim gibi siz bunu bir haftalık iki haftalık sonuçlarla baktığınız zaman hesabınızdaki bakiye sürekli artar arkadaşlar. Tamam Bakın, ikinci de gelmiş, sıkıntı yok. Acele etmiyoruz. Üçüncüyü ben geliyorum şimdi. Bakiyeyi yükseltiyorum yatıracağım miktarı. Peki ilk açmış olduğumuz işlemi ne kadarlık işlem açmamız gerekiyor? Yani diyelim ki sinyal yakaladık, işleme girmemiz gerekiyor. Ne kadarlık işlem açacağız? Hesabınızdaki bakiyenin ana bakiyenin %1'lik kısmı ile işlem aç ya da yüzde 0.5'lık kısmı ile işlem açın riskinizin mümkün olduğu kadar minimum miktarda tutmaya çalışın arkadaşlar ee, şunu söyleyeyim 80-90 bin liralık bir hesapla arkadaşlar 80-90 12 12 liralık minimum 12 liralık işlem açabiliyoruz 80-90 bin liralık hesapla arkadaşlar 12 liralık işlem açarak sürekli martingel yani sürekli iki buçuk katını Girerek kazanmaya çalıştığınız zaman arkadaşlar şu demek oluyor bence bu 90 bin liralık hesabınızı ya da 100 bin liralık hesabınızı 12 lira kazanma için risk atmış olacaksınız. Yani benim görüşüm bu yönde. O yüzden arkadaşlar sizlere tavsiyem 3 kere girin sadece 3'ten fazla girmeyin. Tutmadım üçüncü kezde. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yani kayıp da olur kazanç da olur. O zaman ne yapıyoruz? Farklı pariteye geçiş yapıyoruz ve farklı pariteden sinyal aramaya devam ediyoruz. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar bunu benim söylediğim gibi yaparsanız sürekli kazançta olursunuz. Karda olursunuz. Bunun dışında bir şey yaparsanız o zaman arkadaşlar bu strateji taktik çalışmıyor. Bunu da söylemiş olayım. Bu üçüncü kez aşağı yönlü girmiş oluyoruz arkadaşlar. Eğer bu işlemde tutmadığı zaman ben farklı pariteden e, sinyal arayacağım, göstereceğim sizlere. Yine devam edeceğim. Peki o zaman ne olacak? Mesela diyelim ki üçüncü kez de buradan tutmadı. Farklı pariteden işlem açtığımız zaman buradaki zararımızın mı iki buçuk katını gireceğiz diye sorular olabilir. Hayır arkadaşlar tekrardan ana bakiyenin %1'lik kısmıyla devam edeceğiz. Tamam mı? Bu şekilde bu işlem geldi arkadaşlar. Neredeyse gördüğünüz gibi 3. kez aldık arkadaşlar. Normalde yani birinci, ikinci kez de gelir arkadaşlar bu işlem. Ve gördüğünüz gibi hesabı hemen yansıdı arkadaşlar. Ve şimdi ne oldu? Bakın fiyat dönmeye başladı aşağı yönlü ve mavi çizgi yukarı yönlü kırmaya başladı. O zaman burada sinyal yok. Farklı paritelerden bakıyoruz. Yüzdelik oranlarına Bakıyoruz. Yüksek olan bir pariteye seçiyoruz. Burada ne olmuş? Burada sürekli aşağıda devam ediyor. Buradan 2 dakikalık girebiliriz. Miktarı da tekrardan arkadaşlar ben küçük yapıyorum. Aşağıya yönlü. 300 lira 2 dakikalık aşağıya yönlü işlem açtım. Olur da yükselmeye devam ederse 300 liranın 2,5 katını gireceğim arkadaşlar. 700 lira yapayım şimdilik. Yani 2,5 katı 3 katı. Yani bu sizin hesabınızdaki bakiyenin... Ee, ne kadar güçlü olup olmadığına göre e, kendiniz bunu ayarlayın çünkü e, belki hesabınızda 200 bin lira vardır belki bin lira vardır o yüzden ben sizlere bir miktar söyleyemem yani 60 liralık işlem açın ya da 120 liralık işlem açın diye bir net bir rakam veremem sadece yüzdelik oranını göre hesaplayarak işlem açabilirsiniz bu işlemde gayet güzel gidiyor 300 liralık aşağı yönlü tahminde bulunduk arkadaşlar çok güzel bir strateji. Burada sağ, sakin bir şekilde arkadaşlar ıı, işlem açtığınız zaman güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Söylediğim gibi arkadaşlar o ıı, VIP özelliğini kullanın. Hakikaten güzel. Çünkü 4 saat içinde para çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Olur da bir gecikme olduğu zaman da hemen arkadaşlar özel menajerinize yazıyorsunuz. Ve hemen size yardımcı oluyor eğer... Bir yerde takıldıysanız Hemen sizlere bir e, yol gösteriyor Arkadaşlar Neyin nasıl olacağını O yüzden arkadaşlar bu çok güzel bir olay Sadece hesabınıza 1000 TL olması gerekiyor Bu bu kadar Ve bu işlem ilk defa da geldi arkadaşlar Görüyor musunuz İkincisini germemize gerek kalmadı Tekrar farklı parayetler bakalım Bunları ben Faviyolarımı eklediğim için Şu an ikişer tane gözüküyor bende Bakın Audio Yüzü yavaş yavaş yukarı yönlü kırmaya başlıyor. Biraz bekliyoruz. Bakın şu an yeterli kadar kırmadı yukarı yönlü. Yani yukarı yönlü işlem açabilmemiz için. Özellikleri, VIP özellikleri bu kadar arkadaşlar. Hesabınız onaylı olması gerekiyor. Mesela hesabınız nasıl onaylamanız gerekiyor değil mi? Bilmiyoruz mesela. Yani örneğin bazı kişiler bilmiyor. Hemen 1000 TL yükleme yapıyorsunuz arkadaşlar. Yüklediğiniz zaman VIP özelliğine sahip oluyorsunuz. Sonrasından hemen menajerinize yazıyorsunuz. Size zaten mail olarak geliyor arkadaşlar. Kime ne yazmanız gerekiyor. Bunlar hakkında size detaylı e mail geliyor. O mail bakarak arkadaşlar artık e yol almış olacaksınız. Sadece açıklamalar kısmındaki linkten üye olursanız geçerli. Bu arada bunu da söylemiş olayım. Şimdilik bu kadar Telegram kanallarımız katılmaya unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.